Evet, hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Eee Kavruk ben Oğuz diyorum tabii kaç 30'u ne 30? 41 yıllık alışkanlıkla. Ee, seyirciler Oğuz'la benim diyaloğumu ne kadar biliyor, bilmiyor, bilmiyorum ama sonuçta biz 1980 yılında Konservatuar Ankara Devlet birlikte başladık. O Engin Sansa ile başladı. Ben o zaman Fevziye Hanım'la Fevziye Seher'i ile e, başladım. O günden beri de tanışıyoruz bir şekilde. Bu kadar yıllık bir geçmişimiz var. E, bugün burada olmasından çok mutluyum. Çünkü her ne kadar şu an viyonsel çalmayı sahne üzerinde bırakmış da olsa, bizim için viyonsel açısından, Türkiye viyonsel tarihinde hakikaten konuşulması üzerinde e, ne yaptıkları hakkında fikrini almamız gereken bir kişilik. Ben Oğuz'un hem Beyoncé'ne yaptığı katkıları, hem e, bu kadar senelik emeğini çok önemsiyorum. Ee, sağ olsun bugün kırmadı bizi, geldi. Ee, Oğuz e, yaptığın veya çaldığın eserlere girmeden önce biraz bize kendinden kısaca bahsetsin. Her ne kadar ben e, çok iyi bilsem de sonuçta bu kaydı bir gün dinleyecek Türkiye'de yurtdışındaki seyircilerimiz için. Kendini bir kısaca tanıtırsan seviniriz. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ee, bundan önceki programlarınızı izledim. Gerçekten e, çok keyifle izledim. E, bilmediğim birçok şeyi öğrendim. E, bunu akıl edip e, bir araya getirmiş olduğunuz için hem Tayfun Bey'e hem sana hem Aslı Hanım'a çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, yıllar sonra belki biz de izlediğimizde ...çok güzel e, e, hatırlayacağız bu günü. Şöyle, e, ben 1980 yılında konservatağa başladım senin az önce söylediğim gibi beraber. E, bir yıl sınıf atladım, 89 yılında mezun oldum ve o yıl hemen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na girdim. E, ve 2018 yılına kadar orada çalıştım. Bu sürede işte grup şef yardımcısı oldum, grup şefi oldum, cello solisti oldum. E, sonra 2018 yılında... Ee, bu dönem için, 2006 yılında başladığım bir orkestra şefliği çalışmam vardı Rengim Gökmen'le. Ee, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na geçtim, oranın daimi şefiyim. Ee, orkestra şefliği yapıyorum. Ee, şu enstrümanımı değiştirdim, biraz daha büyüttüm diyeyim. Yani çünkü biliyorsun orkestra orkestra şefleri için bir enstrümandır aslında. Ee, çalışma prensiplerimden hiçbir tanesinden farklılık yok. Nasıl violonsal çalıyorsam, nasıl çalışıyorsam. Sesleri nasıl arıyorsam orada. Aynı şekilde aynısını orkestrada yapmaya çalışıyorum. E, kendim için orkestra e, yönetebilen orkestracı demeyi daha çok seviyorum orkestra şefindense. Çünkü e, sen de biliyorsun ki violoncelin böyle hani öğretmenlik tarafına kayanlar var. Daha çok solistlik yapanlar var. Orkestra kısmına e, kayanlar var. Ben violoncelin orkestra kısmına kayanlardanım. Ki uzun yıllar solistlik de yaptım hani mümkün olduğunca, kendimi geliştirmek için, yeni yeni şeyler öğrenebilmek için. Hatta çalıştığım kurum beni zorladı ki hani e, sololar çalarken, şunları bunları yaparken sıkıntı çekmeyeyim, rahat olayım diye o imkanı tanıdılar sağ olsunlar. E, günün sonunda hali hazırda aslında e, violonsel e, bakışımı devam ettiriyorum yani orkestrada o devam ediyor öyle söyleyeyim. Oğuzhan Bey, ben araya gelip bir şey sormak istiyorum. Burada üç çelist var, üçünüze de soruyorum aslında. E, elinize, emeklerinize sağlık. Ama görüyoruz ki, Viyolonsel'den böyle bir şefliğe doğru sanki bir yol var. Yani bir viyolacının şef olduğu mutlaka vardır belki ama çok duymadık. Ama Viyolonsel'de duyuyoruz. Sazın mı özelliğidir? Yoksa dediniz, biraz cevap var o anlattığınız şeyde, hani enstrümanı büyüttüm diye. Onu biraz daha, yani benim kişisel merakım sadece bu ama bir değilsiniz, iyi ki de yapıyorsunuz bunu ama geçen görüştüğümüz Münif Bey de benzeri bir yoldaydı. Ama bir, bir şeflik durum var, yani Biyolonser öyle bir saz mı? çalan şefliğe daha mı rahat geçer, daha mı kolay yapar? Ee, müsaade ederseniz öncelikle ben misafir olma hakkımı kullanayım, Lütfen. söz alayım. Şöyle bir şey, ben yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başında oturdum. dolayısıyla. Orası bir adeta Kartal yuvası gibi bir yer. Herkesi gözlüyorsunuz. Yani e, orkestra şefi bir metre ötenizde, neredeyse kalp atışını duyuyorsunuz, soluk alıp verdiğini duyuyorsunuz. Dolayısıyla ben de şöyle tezahür etti. E, şimdi oraya dünyanın en önemli insanları da geliyor. Çok iyi olmayan şefler de geliyorlar. E, ben onlardan zaman içinde ne yapılması, ne yapılmaması gerektiğini de öğrendim. Dolayısıyla ee, zaman içinde yine az önce söylediğim gibi bir müzik gustosu oluşuyor, ağız tadınızı oluşuyor. Ee, bunu realize edebilmek için tek şansınız orkestra şefi olmak. Yani çünkü her şef kendi beğenisiyle sizin karşınıza geliyor. Eğer siz kendi beyninizi duymak istiyorsanız orkestra şefi olmaktan başka şansınız yok. Ee, benimki öyle geldi ama en başında 2006 yılında bu işe karar vermemde e, Sarses bir anım var onu anlatayım. E, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda bir konseri vardı. Don Kişot orada, Richard Strauss çok büyük bir eser. E, oraya gittim ancak e, orkestranın şefi gelmedi. Yani bir başka konseriyle karışmış falan. E, o arada e bir dönem beraber de çalıştım. Genç bir orkestra şefini buldular. Zorla buldular. İşte o maalesef Don Kişot bilmiyordu çok büyük eser. Ben orada Çaykovski çaldım başka yani iki günde eser değiştirdi falan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Düşündüm ki ya orkestra şefliği ne kadar zormuş yani orkestra şefliği şefi bulmak ne kadar zormuş. Yani bu, bu işe ben de atayım dedim. E, çok iyi hatırlıyorum. O 2006 yılıydı. Döndüm uçakla. Ertesi sabah rengim gökmeni aradım. Bana öğretir misiniz bu işi diye. O da sağ olsun bütün gönlünü açtı zamanını aldı ve tam altı yıl boyunca her cumartesi günü Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar bila bedel e, benimle çalıştı. E, bütün kütüphanesini açtığı hikayeler, ödevler, yani inanılmaz yoğun bir şey geçirdik. E, sağ olsun bugüne gelmemde. Başta iki kişi vardır, onu da hemen söyleyeyim, onu söylemeden geçmeyeyim. Hayatımda iki önemli kişi vardı. Bir tanesi az önce İzzet'in söylediği Engin Sansa, bir yolonsal öğretmenim. E, hem öğretmenimdi, hem yol gösterenimdi, hem mentorumdü. Beni sürekli itti, sürekli daha fazla şeyler yapmam için zorladı. Diğeri de e, Rengim Gökmen sağolsun, aynı şeyi aşağı yukarı orkestra şefliği konusunda o yapıyor. Çok müteşekkirim onlara. Sizin e, huzurunuza da onlara bir kere daha teşekkür etmiş olayım. E, ben iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi Türkiye'de benim bildiğim Oğuz'la Minif var. Başka yok değil mi? Yoncel'den şefliğe geçen Oğuz. İkiniz varsınız bir tek kişi. E, yanılmıyorsam... Ee, Hakkı abi Hakkı Öztürk de, o emekli oldu şimdi. O benden önceki, çel, çel, o da çello solistidir. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın çello solistiydi, o emekli oldu şimdi. O Kuşadası'nda bir orkestra yaptı, yönetti falan, öyle birtakım bir şeyler var. Ee, ama onun dışında ben de bilmiyorum açıkçası. Yani i̇kiniz e, şu an hani benim bildiğim bir süreklik arz eden bir süreç içinde siz müniflesen. Yurtdışında evet. da benim bildiğim Barbirolli ile kim var başka? Barbirolli var. Alexander Rudin var. Efendim? Rudin var, Alexander Rudin var. Ha, Rudin tabii, o, direkt o, zaten o iki kariyeri bir arada yürütüyor. Yani Vioncel'den evet. geçen var aslında, kompozitörlüğe geçen işte… <gülüyor> Toscanini or Arturo Toscanini diyorum evet, yolundan geçmiş, yani geçmiş ona... en büyüklerden biridir. Evet. Eee şefliği evet dönüyor ama Türkiye'de iki tane şu an bizim örneğimiz Oğuzla Münif. Bu arada Oğuz çok üstün körü geçti ama bu Viyonsel solistliği denen kavramı da biraz konuşalım. Şu an Türkiye'de Viyonsel tarihini konuştuğumuz için senin e, o Kartal Yuvası tabir ettiğin koltuk aslında İddialı çok iddialı ve senin de çok yakıştığın bir koltuktu. Ee, Nusret Kayar ve sensin değil mi CSO'da bugüne kadar o koltuğu almış. Evet. E, Nusret e, Nusret Hoca da benim hocamın hocasıdır Nusret Kayar. Fakat o e, bir şekilde oraya atanmış. Yani e, şimdi onun şey Iron Man gibi bir sınavı vardır. O sınavı yapıp e, olan ilk benim. E, tamam. Bunu da. Bunu da bir müzikolog isim söylemedik istemediğiniz için söylemiyorum. Bir müzikolog arkadaşım söyledi. Biliyor musun dedi? İlk sensim orada. Bununla ilgili bir araştırmam yok aslında. Şu anda da zaten orası boş duruyor henüz. Peki Ve Türkiye'de soğuk. başka cello solisti kadrosunda bir yerde biri görev yaptı, yapıyor. Dedim ya Türkiye cello tarihini konuşuyoruz. O yüzden bunu Hı -hı. soruyordum. E, Hakkı Öztürk. Çello ee, solisti oldu İstanbul Devleti Senfoni Orkestrası'nda. E, zannediyorum geçen yıl, yani 2020 yılı itibariyle de emekli oldu. E, ben de 2018 yılında ayrılmıştım. Yani şu an çello solisti yok maalesef ülkemizde tamam, Yani sonuçta... Cello solisti bu arada, e, onu da izah edeyim. O, kons, orkestrada, e, biliyorsunuz dünyadaki bütün orkestralarda Adeta orkestranın sahibi dizi, konsert konzertmasterdirken birinci kemancıdır. Bizim orkestralarımızda Türk orkestralarında bundan farklı olarak cello solisti olarak violonsel birinci violonselciye bir görev verilir. Violonsel grup şefi olduktan sonra da yine bir sınava girer. Bunu bunda başarılı olursa işte nasıl söyleyeyim? her enstrümanın sınavına girer. Not atar giriş sınavlarında vardır. Komisyonlarda bulunur. Önemli bir, önemli bir pozisyonları ya, yani. Bildiğim kadarıyla Viola'da da böyle bir kadro yok, kontrbasyonda böyle bir kadro yok, yok. Ee, veya ikinci keman da. Yok. Ee, bu hakikaten özel bir kadro ve sen de uzun yıllar çok güzel bir şekilde yürüttün bunu. Ee, ben Münevvin evet. e, e, röportajında biraz serzenişte bulundum eğer seyrettim diyorsan hatırlıyorsundur Hepsi. yani bizim için şefliğe geçişim belki o tarafa bir kazanç ama bizim tarafta vionserciliği daha geriden veya artık hani bizim göreceğimiz şekilde yürütmüyor olman bir vionserciler tarafında bir kayıp çünkü hakikaten yıllar boyu çok güzel işler yaptın bugün senin genel kariyerinden çok Türk viyonsel tarı ile alakalı olan Çaldığın Türk ve eserlerini konuşacağız. Aynı şeyi Doğan Ucada da yaptık, Minifte de yaptık. Ee, diğerine girersek iş hani kapsam dışına çıkıyor. Evet evet. O yüzden bugün istersen şeyden başlayalım. Ee, yani benim önümdeki notlarda Aslı'nın çıkarttığı notlarda işte Alçın Tura var, Hasan Tura var, Minifle çaldığınız, bir de Bujor var. Hangisiyle başlamak istersin? Şimdi her şeyden önce ee... Münifle yaptığım programı ve Münif'i tekrar tebrik edeyim. Gerçekten çok olağanüstü bir programdı. Ve Münif gerçekten bu işe kendini adamış birisi. Bu çıkartıyor, çalışıyor, arıyor, buluyor. Ki onun o alnar notasını bulmasıyla ilgili Safa'ya ben şahitlik yaptım. Hatta şöyle bir şey oldu. O dönemde benim de bir alnar çalmam söz konusuydu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda. Dedim ki ben bunu hak etmiyorum. Yani bunu Münif çalmalı her yerde. Çünkü o kadar çok uğraştı ki. Ee, ...o notaya sahip olabilmek için. Maalesef böyle bir sıkıntılar var. Ee, sen hatırlayacak mısın bilmiyorum. Ee, aynı sıkıntıyı ben Adnan Saygılı Yolonsal Konçaklusu'nun Yolonsal Partisi'nde de yaşadım. Ve o problemi sen çözmüştün, sen vermiştin bana notayı. Ee, yalvardım sağa sola, yine isim kullanmıyoruz, söylemiyorum. Ee, yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi şöyle bir şey, ben e, Münif'in yanında Türk yolonsal eserlerini seslendiriyor... E, sınıflamasına dahi girmem çünkü o gerçekten e, çok uğraşıyor. E, benim tesadüf e, hayatımda karşılaştığım şeyler sayesinde o eserleri seslendirdim. Yine bu konuya girmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine sizin de önceki programlarınızdan edindiğim izlerle. Şimdi bu e, biz violonsel özelinde konuşuyoruz. Ancak eserlerin seslendirilmesi için bir beşli sazaya var. Bir kere bir besteci sonra bir yorumcu, sonra onu çalacak bir orkestra, e, bütün bu bestecinin yazdığını basacak bir basın evi ve en nihayetinde bir sponsor, işte bir kişi olur, bir kurum olur. E, bunu finanse edecek bir şey. Şimdi maalesef ülkemizde bunlar e, hiçbir tanesi yerleşmiş değil. İşte cengaver gibi münif çıkıyor, işte orayı kazıyor, burayı yapıyor, ona yalvarıyor, işte gecesini gündüzüne katıyor kendi kurduğu orkestra ile eserini seslendiriyor falan. Bu gibi ben bu bunlar bana çok ağır geldi ve ben bunlardan kaçtım açıkçası. Ee, başıma gelen birkaç tane şeyi bahsedeyim. Mesela İdil, Necil Kazım Akses İdil'ini çok beğenirdim ben. Onu seslendirmek için çok uğraştım. Hep şunu söylediler mesela. E, eser 11 dakika. E, e onun yanında ne çalacaksın? Yani İdil'le beraber çalınabilecek bir eser yakıştıramadım ya da benim bildiğim bir şey yaptı. 11 dakika bir yonsayar eseriyor. Daha uzun bir şey çal. Gitti. Anlatabildim mi? İşte mesela yine senden aldığım notayla İzmir Devleti Senfoni Orkestrası'yla Adnan Saygın Bir Yonsay çalacaktım. İşte bir hafta önce yine eser değiştirdiler. O zaman orada şelomo çalmak zorunda kaldım. Sebep, işte artık bilemiyorum ya yabancı bir şefti, ona zor geldi onu yapmak. Ya işte materyaller bulunamadı. de şöyle bir şey mesela. Mesela Adnan Saygun hakları per müziktedir. Şimdi onu çalmak istediğin zaman oraya bir, bir takım telif paraları ödemeniz gerekiyor. Bunlardan kaçınıyor orkestralar haklı olarak. Bütçeleri yok çünkü. Yani şimdi ben bir orkestranın başında olduğum için... ...şimdi bunlarla ilgili şeyleri çok iyi bilebiliyorum. Bu benim öncelikle Yalçın Tura'yı seslendirmemde şöyle bir şey oldu. O dönem Rengim Bey, Cemal Reşit Rey orkestrasında, İstanbul Belediyesi'nin subansı ettiği, desteklediği bir orkestradır o biliyorsunuz. Türk eserlerini tematik olarak, işte Necil Kazım'ın eserleri, Yalçın Tura'nın eserleri falan böyle tematik olarak konserler yapıyordum. Bana ilk haber geldiğinde işte Yalçın Hoca yeni bir senfoni yazmış, Beşinci Senfoni, ilk yarısında da ya Oyun Havaları çalınacak, çalınacak e, Yalçın Tıran'ın keman eseridir o. Ya da violonsel Konçartosu çalınacak. E, i̇şte böyle bir durum var, ilgilenir misin diye sordular. E, tabii dedim, çok ilgilenirim. Ve hemen çalışmaya başladım ki işte birkaç hafta içinde Viyolonsel Konçartosu daha az çalındığı için onun seslendirilmesine karar verdi zannediyorum e, Cemal Reştrek Orkestrası e, yönetimi. Ve ben onu çalıştım. Ee, çok da güzel bir icra oldu. Sağolsun hoca da geldi, oradaydı hem provalar sırasında hem konserde. Ee, keyifli, keyifli bir çalışma oldu. Yani açıkçası ben orada e, Münif gibi peşine koşturup e, böyle kendim yıpranmadım. Yani olması gerektiği gibi bir teklif aldım, o teklifi değerlendirdim. Ee, çok da keyifli oldu. Bizdeki kayıtlara göre 2015 Haziran diye geçiyor Münif de öyle bir şey Doğru. söyledi. Doğrudur. Birkaç doğru. ay sonra da Münif çalmış sanıyorum. Ee, doğru Münif mu? benden önce çaldı. Senden önce çaldı. Yani onu ilk çalan evet. Münif. Ee, ben Münif'ten sonra çaldım. Ee, o senin hikayesi öyle. Hatta şöyle bir şey oldu. Ee, bunu da kayıtlara girsin diye söylüyorum. Yalçın Oda izledi. Ya dedi bunun sonun üçüncü bölümde ben bir iki değişiklik yapayım ya falan dedi. Ama yapmadı <gülüyor> <gülüyor> bu arada. <gülüyor> bu arada Yalçın Hoca'dan haber bekliyoruz. ...Zoom kullanmak konusundaki e, e, konuyu çözerse, Yalçın Hoca da yakın bir zamanda konuğumuz olacak. E, çok sevinirim. yani Gerçek bir entelektüel, e, gerçek bir e, Türk müzik tarihini e, hem e, geleneksel müzik tarafında... ...hem bizim tarafta çok iyi bilen, e, çok güzel anlatan... Çünkü e, benim... Yaklaşık bir 15 senedir falan beraber çalıştım bu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası var, biz kendisini oraya davet ettik. Çocuklarla böyle bir söyleşide bulundu. Yani şöyle söyleyeyim, ağzım açık dinledim kendisini. Çok keyifli olacaktır, peşini bırakmayın. Yok, yani çözeceğimizi düşünüyorum, yalnız o Zoom konusunu çözersek. E, güzel Hatta olacak. Altyazı mı çözme, öyle çözüyoruz. E, şu an pandemi koşullarından dolayı işte, çekiniyoruz. Evet. Yoksa hiç problem değil. Ne olacak? İzmir'e Ahmet Ör'e gittik. Ahmet Hoca da sağ olsun bizi misafir etti. E, ama hani huzursuz etmek de istemiyoruz hiç kimseyi. Tabii, tabii. E, şimdi bizim bu konseptimizin bir parçası olarak alt yazılar var İngilizce ve Fransızca. Bunu şunun için söylüyorum. Yarın öbür gün biz bunları Yurtdışındaki farklı mecralarda da paylaştığımızda farklı bir sürü ülkeden insanlar bu röportajı dinleyebilir noktasına geleceğiz. O yüzden bunu bir yere bağlayacağım, bunu Münif'e de sordum. Sence Yalçın Tura Konçerto uluslararası X bir ülkedeki bir Viyonserci için hangi konçertoya benzer, neye his yaratır? Sonuçta sen neredeyse bütün türü, yani Viyonser repertoğuna gayet hakim bir Viyonsercisin. Hani be, ya Yalçın Tura da kim bu, neye benzer, melodik midir, atonal midir, e, nasıl bir koncertoymus diye bir Japonya'da bir Brezilyalıya ne hani kafasında bir şey canlanması için ne denebilir sence? Münif de bununla ilgili bir tanımda bulundu, o yüzden senin de fikrini almak istiyorum. Sonuçta çaldığında Münif tanımda bulunamadı, ben de bulunamayacağım. <gülüyor> e, fakat şunu sıcacık söyleyebilirim, e, Yalçın Hocanın bütün eserlerinde e, ki o e, Hayranı oldum en son, beşinci senfonisinde de öyle. Ee, bir kere Yalçın Hoca atonal de olsa inanılmaz güzel melodiler yazabiliyor. Ee, ve hiç her müziğinde kendisinin bu folklorik özellikleri, e, çok iyi şeyi çok güzel süslüyor, beziyor. Bezi, bezi, beziyor. Yani sonuçta e, e, kendisi bütün, yani işte bu, az önce o beşli Sacayan'dan bahsettim ya, bunlar geliştiği zaman dünyada herkesin çalmak için e, çabalayacağı e, bir eser haline rahatlıkla gelebilir. E, gerçekten dokusu çok farklı. Bir bakıyorsun bizden böyle dokular var, bir bakıyorsun Fransız e, parfümler uçuşuyor havada falan. Yani hoca çok renkli, e, çok da keyifli. Ee, bu konçerto biliyorsun 1956lı yıllarda falan yazılmış. Evet, yani çok erken dönem eserlerindendir. Ee, evet. uzunca bir dönem hiç kalmış çalınmamış. Dolayısıyla e, şimdi şimdi mi? Yani keşke bir konçerto daha yazsa hocam. Bilmiyorum sorarız inşallah konuşursak. Yani iki, 1956'da yazılmış 2015'te siz çalmışsınız arka arkaya. Yani kaç yıl ediyor? Neredeyse 60 yıl, 59 yıl sonra ilk seslendirmesi yazılmış. İnanılmaz bir şey ya. Yani haberimizin olmaması mı çalınmaması mı her biri bir ayrı konu. Bu arada senin bu e, bahsettiğin ile ilgili ben bir e, biraz bilgi vereyim. E, şu ana kadar bizim bulabildiğimiz Türk yansal eserlerinin sayısı 235. E, İnanın. Evet, e, şu an değil mi Aslı? En son 235'te kaldık. Evet, 235'te e, kaldık şu an. E, orkestra eşitliği eser sayısı da şu an bendeki listeye göre 36. Yani aslında 199 tane, hadi aralarında 25 tanesini bulamadığımızı varsayarsak, yani daha çalınacak 200 tane daha eser var Oğuz. Evet. Yani e, biz ilk başladığımızda Pınar'la... 70'ti. Şu an 235, 236'ya geldik ki daha bu seyis solo'dan sonra herhalde 240'ı geçeriz, değil mi Aslı? Benim tahminim. E, sürekli. Sürekli. Yeri, yarışma, onları bekliyoruz. O zaman tam bir yeri ben müdahale edip araya gireyim. Ee, size bir müjde vereyim. Bu programda söyleyeceğimi söylemiştim Aslı'ya. Ee, bundan yaklaşık bir e, İki, üç hafta önce e, bir besteci bana bir biyolonsal konçertosunu getirdi. E, lütfen dedi bunu, biyolonsele e, uymayan yerleri, sizi rahatsız eden yerleri varsa lütfen söyleyeyim dedi. Ve ben ona bir müddet çalıştım ve ondan sonra fikirlerimi paylaştım ki e, gerçekten çok iyi bir biyolonsal konçertosu. E, bugün, yarın onu da duyacaksınız. Hasan Niyazi Tur biyolonsal konçertosu yazdı. Onu da sizlerle paylaşmış olacağım. İyi, iyi güzel eee tam teyler oldu. Çok çok. Evet evet o zaman Hasan'ın bu 3 yok dördüncü bir yansel eseri oluyor bizdeki listeye göre sanıyorum. Şimdi listeye bakıyorum. Hasan ne yazmış şu ana kadar? Ee, evet 3 eser. Ha pardon. Evet okey. Ee, üç, üç, üç eseri olmuş oluyor konçerto ile birlikte. Hasan'ın evet. yazdı. Bir tane şey var. Sizin minifle birlikte çaldığınız Hasan'ın bir eseri var. Evet, o da çok enteresan bir şey oldu. Ee, biz minifle çok yine biraz hikayeye gidiyorum. Hani konunun dışına çıkıyorum. Lütfen. Bak. bak, rica ediyorum. Lütfen. Ee, 1985-86 yıllarında e, İstanbul'a Konservatuvarlar orkestrası kuruldu. Her konseratörden e, elemanlar katıldılar. Ee, bizim konservatuarımızda ben Ankara Devlet Konservatuarında ben gitmiştim Yonalsarci olarak. Benim rahli arkadaşım da Münif'ti. <gülüyor> Biz beraber çaldık orada. Ee, o zamanlardan tanışıyoruz ve Münif gerçekten dünya iyisi bir alandır. Yani böyle kendine hayran bırakır. Ee, sakinliği, böyle babacan halleri falan. Biz yıllar içerisinde işte bir Yonalsar yarışmasında beraber jüri olduk. Bu Natalie Goodman falan da vardı. Bu Mersin e Fethiye'deki ha, Fethiye'deki Benyamin için. Fethiye'deki e, Benyamin Sönmezviyansal Natalie Goodman falan da gelmişti. Biz evet. gerçekten hani zaman içinde büyük dostluklar kurduk. Ya beraber bir şey yapalım falan dedik. Yapılır yapılır. Vivaldi iki çello konçartozu. E dizi. Ee, süre kısa. <gülüyor> Yine aynı şey oldu. Ne yapsak ne yapsak falan. E, o zaman işte e, biz Hasan Turay'la bir şeyde çalışıyoruz. Doğuş çocukta beraber Hasan dedim, hemen bir tane, violonsel, iki viyolonsal eseri yaz, yaz bize. De. Tamam abi dedi. Ve çok kısa bir sürede de gönderdin notalarını, eşitleriyle şunu Ve biz o şekilde yaptık orayı. Yani onun sebebi bizim münifli olan dostluğumuza dayanıyor. Oradan evet. yola çıkarak bunlar gerçekleşti. Bu arada Hasan Niyazi Tura da Yalçın Tura'nın oğlu oluyor. O. Aralarında bir o. akribalık var. Dediğim gibi evet. bu... Çok bizi, Türkiye'yi bilmeyen insanların da bir gün dinlemesini ümit ettiğimiz bir e, kayıt olduğu için bunlara arada girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bilmek zorunda değil kimse. E, evet. O eser hakkında ne diyeceksin? Hasan'ın eseri için, o iki Viyonser eseri için. E, şunu söyleyebilirim. Yani orada biz daha çok hani e, çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Keyifle yaptığımızı hatırlıyorum. E, bu arada çok yıl geçti. Kaç yıl oldu bilmiyorum ama var mı sizde bir tarih? Ee, ne zaman kaydettiğiniz, ee, Ben notlara baktım ama gö göremedim tarihini. Tarih bulamadım, evet. Ne kayıt yok, bulabildim, tarih, yok. Ne tarih bulabildim. Hatta Hazan'a sunuldum. Yani 10 yani yıldan eskidir, onu ne, e, rahatlıkla e, söyleyeyim. koydunuz mu bunu, bir yerde var mı? Bir kaydı, şey, bir şey. Valla İzecim, ben kaydı, çaldığım şeyleri tekrar dinlemekten bile hoşlanmıyorum açıkçası. E, dolayısıyla... Bir böyle kayıtçılık, hani koleksiyonculuk falan bende hiç yok. Dolayısıyla e, onun peşine hiç düşmüyorum. E, Varsa yine Münif'te. İşte Lemirik'te. o gün Münif'in röportajı seyrettin, benim yüzümden şimdi tekrardan toplamaya başlayacak anladığım kadarıyla. Çünkü, <gülüyor> öyle görüyoruz, <gülüyor> e, öyle. Hani dağıtmış hiç, yerini bile bilmiyor, üzerine kayıtlar yapıldı falan diyor, kabus gibi. Hani bunları evet, ben evet. nereden bulacağım, ne yapacağız, değil mi? Aslı, nereden <gülüyor> bulacağız biz bu kayıtları? Evet. Biraz zorlanıyoruz ama yavaş yavaş ben Münif yine bir şey için daha sıkıştırdım geçen gün. O yine bir arşivleri karıştırıyor şu an. Evet, artık mecburen bir daha çalarız olmadı. <gülüyor> <Vallahi>. o, <harikli gülüyor> olur. o daha güzel olur. <gülüyor> Çünkü yani insanlar şimdi konuşuyoruz. Ya ben bu eseri dinleyeyim dese, YouTube'a yazsa bir şey bulamayacak. Yok. Yok yani. Evet maalesef öyle. Öyle gerçekten öyle. öyle. Yani, yoksa, yani tamam, onu kayıt ettim çok bu da bilmiyorum. Allah bilmiyorum ki nerede çalmıştınız ilk seslendirdiğin Mersin'de Mersin'de yaptık. Mersin Oda Orkestrası ile beraber yaptık. Zannediyorum o konserin diğer kısmını da ben yönettim. Ee, o şefsiz yaptık. Yani çok böyle zihnimde açıkçası çok iyi hatırladığım bir konser değil. Çok eski geçti yani. Çok yıllar geçti üstüne. En azından bir program afişi falan bir şey varsa Yok. onu bir yere nota alsak değil mi? Aslı en azından miniftan isteyelim de Abi de var, o çıkartacaktı. Ee, sadece şu an e, okul açık olmadığı için pandemiden dolayı çok bir şey yapılamıyor. Biz bir yandan evet. da bir listeyle uğraşıyoruz Oğuz. Bugüne kadar çalınmış Türk eserlerinin çalınma tarihleri, yer, solist, şef… Çünkü onu bile bilmiyoruz, hiçbir fikrimiz yok. Doğrudur, Doğrudur. haklısın. haklısın. Ee, ben de açıkçası hiç özenli değilim o konuda. Ee, yani hep bir sonraya bakıyorum. Hani geriyle ilgili bir aslında sizin zaten Ozbek bu, bu birazcık bizlerin ya da ötekilerinin işi birileri alıp bir kenara yazmalı, takip etmeni kaydetmeli bence. Ee, yani... yani olanaklar keşke öyle olsa da dediğiniz gibi ama işte biz hep kendimiz kendimiz pişirip kendimiz yediğimiz için. Evet evet o beş ayağın beşini de siz <gülüyor> üstleniyorsunuz ya da iki aya <gülüyor> ayak beş ayağı oluşturuyor gördüğümüz o ne yazık ki. Evet. Peki, demişken Unutmayalım, joru da bir anmıştık, onu da bir sahnelemişsiniz galiba araya girdim ama süremiz tanımlı olduğu için hemen onu da bir deneyelim. O da şöyle oldu, bu Milli Reassurance Orkestrası var İstanbul'da, bu İş Bankası'nın zannediyorum desteklediği bir orkestra. Çok eski yıllardan beri olan bir orkestra, çok seçkin bir ses var. İstanbul'da çok derlediği küçük bir salonları da var bu milli reasyonans binasının altında. Onların bir daveti oldu, Şef Hakan Şensoy. Bizimle Oda Orkestradır, yaylı Oda Orkestrası'dır bu arada. Bizimle bir şey çalmak ister misin dedim, bayılırım. Ancak bizim yollonsel repertuarında Oda Orkestrası eşlikli eserlerimiz, işte iki, ta, iki tane Haydn konçarto vardır, yollonsel concertosu. Birine korna, fuba, bilmem ne ekledi, İşte iki tane de Carl Philipp Emanuel Bach konçerto var, bir mon concerto var. Onun dışında yoktur, benim daha doğrusu bildiğim gibi. Gelirler şimdi, İzzet, var, bir sürü. İzzet beni utandırır şimdi, dedim, utandırdı. <gülüyor> <gülüyor> ben, Ama ben yani dedim. topu kaldırdın. <gülüyor> evet, e, o zaman e, şeyden bahsetmişti, e, Sinan Dizmen abi dedi, çok güzel bir violonsel eseri var, Bujor Honik yazmış. İşte onlar bir şekilde seslendirmişler falan. Ben, bana bundan bahsetti. Ee, ben ilgi duydum hemen. Çünkü ben Bujor Bey'in gerçek bir hayranıyım. Çok çok çok beğeniyorum onun yazma stilini. Ben kendisiyle iletişime geçtim. Sağ olsun birkaç gün içinde e, oğlu, orkestra şefidir o da çok kıymetli Artun, e, bana notalarını gönderdi. E, ben hemen çalıştım, e, orkestra ile seslendirdik. Gerçekten oradaki bütün herkesin büyük hayranlığını kazandıysa, e, bu Jor Bey, e, bu Jor hani Roman Romanyalı bir besteci. Ancak e, çok uzun yıllardan beri Türkiye'de Ayşanın eşi, artık Türk oldular. Yani anlatabildim mi böyle? E, zaten müzikte de... herhalde bu Jor Bey'in buraya gelişi? 35 yıl belki hatırlamıyorum artık. Kesin olabilir. E, kendisi hem orkestra şefi, hem de çok iyi bir besteci. Ee, ve çok güzel bir biyolonsal konsertçisi yazmış. Kadansıyla e, o kadar dinamik, o kadar yerel e, unsurlar var. E, ben hayranlıkla çaldım. Ondan sonra e, bütün celloculara da önerdim, tavsiye ettim, notasını hatta gönderdim. Fakat işte e, bu yine az önce bahsettiğim Sacayağı'nın bir, bir tarafında da orkestralar var ya, orkestralar... Çekiniyorlar, istemiyorlar açıkçası yerli eserleri seslendirmek. Seyirci düşüyor çünkü, böyle bir gerçek var maalesef. Onlar da seyirci ve gişe peşinde olduklarından daha bilindik eserler, daha popüler eserler seslendirilmesini istiyorlar. O yüzden işler zorlaşıyor açıkçası. Zannediyorum o gençler de benim notayı gönderdiklerimde bu kılık şeylere takıldılar. E, Valla ben orada yine biraz önce konuya geri döneceğim. Ee, mesela Bujor Hoynik'in Konçertosu'nun Sinan'la sen çaldınız, başka üçüncü şu an benim bildiğim yok. Benim İkinizin de. YouTube'da herhangi bir kaydı var mı bunun? Yok, hayır. Hiç bir kaydı yani yok. Olmayınca, mesela genç biri diyelim ki konsere gidecek, baktı Bujor Hoynik'in Konçertosu programda. Girdi, baktı, YouTube'da bir şey duyarsa, ha güzelmiş diyor geliyor ya da bir şey duymuyor, aa diyor geçiyor gidiyor. yani. Bu artık başka bir kuşakla biz muhatabız. 2000 sonrası kuşak bizim gibi kitap ya da bir büyüğünün söylediği lafla değil, YouTube'da ya da Google'da aradığı, Google Hazreti'nin ona e, ne diyorsa ona göre hareket ediyor. Bizim o anlamda bir nevi böyle bir borcumuz var. Bahsettiğin konuda eğer daha fazla talep görmek istiyorsak biraz bir şeyleri de böyle YouTube'a yerleştirip, bugün yaptığımız söyleşi de bu amaca hizmet etmesi, ümidiyle yaptığımız bir şey. ...bir şekilde bizim bunları koymamız lazım ki insanlar, ya evet bu da varmış desin. Ben Münife'de o gün söyledim, yani o kayıtları alalım, gerekiyorsa bizim bu kanalın içine koyalım. ya yani Bir yerlerde bir şeyler olsun ki insanlar baktığı zaman 3-4 farklı Beyoncé'ci çalmış, farklı tarihlerde çalmış, neyse... ...üstünü doldurabilecek hale gelelim. Yeni kuşakta bir sürü zımba gibi Beyoncé'ciler var ama... ...haberleri yok, sen işte bu soru çalmıyorlar diyorsun, haklısın ama... Şey yok. Ama Haber şöyle yok. bir şekilde ee, için sen de takdir edersin, benim onları seslendirdiğim yıllarda e, bu işte YouTube işte bu kadar hayatımızın içinde falan değildi yani bu kayıtların bu kadar önemli olacağını ben hiç kestiremedim açıkçası. Yani e, bir de şöyle bir şey oluyordu, gerçekten e, asıl benim istememem sebebi, son derece iktidai aletlerle e, kaydediyorlardı. E, siz, senin çıkarttığın sesten başka sesler çıkıyordu yani yani mutsuz oluyordum o sesleri duyduğum zaman, o teknolojinin çok kötü olmasından. Dolayısıyla hiç olmasın daha iyi diyordum. Yani bunun belki bir sebebi de budur. Yani e, yapılan kayıtlar, gerçek. şimdi cep telefonu ile bile kaydetseniz belirli bir standartın üzerinde dinleyenilebilir hale geliyor. Ama geçtiğimiz yıllarda öyle değildi. E, dolayısıyla e, ben hep kaçındım e, bunun, bunun peşine koşmak çünkü yorucu bir şey. Bunu yine o... Kendin pişir, kendin yediyoruz. Onu da yine sizin yapmanız lazım. İşte sehpaları taşıyacaksınız. Zaten e, viyolonseri taşıyorsunuz. Sırtınıza sehpaları taşıyacaksınız. Mikrofonları taşıyacaksınız. Yerleştireceksiniz. E, şimdi e, yeri mi değil mi bilmiyorum ama bizim ülkemizde çok zordur bir eseri seslendirmek. Yani şimdi mesela e, bir yabancı solist geldiği zaman işte devlet orkestralarımız 2000 euro, 2500 euro para öder. E ben gidip çaldığım zaman, bana günlük 60 lira öder. E, onun dışında, uçağımda violoncelime yer vermez. Onu ben kendim satın alırım. E, i̇şte anlatabiliyor muyum? Yani bütün her şey çok zordur. E, yalvarırım ben, benim CSO'da bulunduğum sürece, ben her violoncelciye yalvardım bize sürekli gelen bir Türk Eseri çalın. Bir Türk eseri. Mesela Rudin'e çaldıramadım ben bir tane Türk Eseri. Ki... Ee, ...dünyanın bana göre gelmiş geçmiş en iyi yolun viyolonsercilerinden bir tanesidir. Öyle, öyle. Olağanüstü kıymetlidir, hayatımda çok önemli yeri vardı. Ama istemedi çalmak, girmedi o topa. Ee, çok çok Ya yani bir saygın çalın, işte saygın çalın, saygın çalın. Ama İzmir'de çaldı ama e, Saygın'ı. Ama biz de çalmadı. Evet, siz de çalmadınız. Ee, biz de çalmadı. Ee, çok güzel olurdu, çok güzel olurdu. Yani dediğim gibi o şartları oluşmadan, hani kendimiz o şartları oluşturduğumuz için bir yerde artık pes ediyorsunuz, anlatabildim mi? E ben mikrofonlarımı taşıyayım, kurayım, kaydedeyim, yayınlayayım, sahip olayım, saklayayım, işte çalışayım falan. Bunlar gerçekten çok meşakkatli işler ve ben kaçtım bunlardan. Ben belki konformistim, bilmiyorum onlardan. Biz arkeolojik devirden geliyoruz. Yok yok, ben Sıkıntı de Öyle diyorsun. deme, öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir kere işte bu anlamda sizin bu başlanmış olduğunuz çalışma bile bundan sonraki yapılan çalışmaların kayıt altına alınması gerektiği fikrini güçlendiriyor, evet. ortaya sunuyor. Yerden başlandı. Evet, yerden başlandı. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Ee, Oğuz, peki bu çalmış olduğun, konuştuğumuz eserlerin dışında senin aklına gelen şunu da seslendirdim diyeceğin bir şey var mı? Şu var. ve Konserlerde Biz parçası olarak Adnan Saygun'un partitasından bölümler seslendirdim bir dönem. Onun dışında e, aslında bir, bilmiyorum sizin e, hedefinizde midir? Bu Fazıl Say'ın Metin Altok e, oratoryosu vardır. E, bu Kendisini tanır Metin Altyok, kendisini tanır. Madımak e, faciasındaki şeyler için yazılmış bir eserdir. Onun orkestrası değil, çok değiştirilmiş bir distribüsyonu. Altı violoncel vardır, bir tanesi solo. İşte trombon, bir takım flüt falan böyle değişik sazlar. E, violoncel ve e, bir koro, koro da vardır ve bir de solist. E, violoncel ve o solist şeydir. Soprano Solis, ana karakterlerdir. O solo, solo, sololarını da ben çalmıştım, Fazıl'ın o CD'sini. Onun dışında benim Türk olarak Türk besteci olarak çalıştığım bir şey olmadı. Anladım. Ee, onun dışında Tayfun, senin eklemek istediğin bir şey, sormak istediğin bir şey var mı? Ya e, adettendir hani ben e, böyle başarılı olmuş insanları konuk ediyoruz. İzzet böyle bir lokomotiflik yaptı bize de destek olmaya çalışıyoruz bu projeyi aslında. Ama bizi izleyecek olan Türk veya yabancı hani müziğin evrensel dili var ya. E, bir evrensel heveslerine, bir öğrencilerine bir tavsiyeniz var mı? Onu sormak isterim. Çok da bir, hani biraz evvel konuştuk aslında dediğim gibi onlar görevlerini yapıyor ama eksik gördüğünüz yerleri söylediğiniz o güzel yani bu müziğin ya da bu Verilerin gelişmesi, bu kültüre biraz faydası için ya da sizce ne yapılmalı? Öyle söyleyeyim, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Aslında eklemek istediğim şey şu, İzzet'le ikimizin okuduğu aynı okul. Aslında bunlar müzik eğitimi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir devlet politikası olması gereken bir şey. Yani kişilerin çabalarıyla varılan yerler çok uzun, uzun uzak yerler olmuyor. Ee, biz Ben konservatöre başladığım zaman e, konservatörde parasız yatılı okudum. Ailem İzmir'deydi, ee, Ankara'ya geldim ve e, sizin programınıza katılan e, Doğan Hoca olsun, Doğan Cangal olsun, Ali Doğan olsun, Engin Hansa olsun, bizim büyüklerimiz şu an, hani bize bu yolu açan kişiler, hepsi Ankara Devlet Konservatörü'nün yatılı bölümünde okudular. Fakat zaman içinde işte binanın sağlıksız olması sebebiyle, binanın... E, ...pansiyon kısmı yani yatılılık kısmı kaldırıldı. E, ve koskoca Ankara Devlet Konservatuarı artık... E, ...yalnızca Ankara'daki çocuklara hizmet verir oldu. Halbuki şu an bakacak olursanız... ...Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalışan arkadaşlarımızın tümü... E, ...işte Gümüşhane'den, işte Erzurum'dan, Adana'dan, işte ben İzmir'den... ...benim kız kardeşim de Kemancı'dır, o da İzmir'den. Yani söylemeye çalıştığım şey şu... E, Eski zamanlarda bunlar daha kolay oluyordu. Ee, şimdi zaten çocukların dikkatini e, bozan bir sürü şey var i̇şte internet çağında sizler de söylüyorsunuz. E, ben bir ebeveyn olarak kendi çocuğumu bir, şey, bir herhangi bir konuya odaklanması için e, zorluyorum. Zor, bu çok zor bir hal, şey haline geldi. Çocumuzun sorunu o maalesef. Evet. Ee, ben ortaokul ikinci sınıftayken şunun farkına varmıştım. Ha, ben bu ensuranın benim geleceğim. Ya yapacağım bir şeyler yapacağım, suyun üstünde kalacağım ya da suyun altına gideceğim. Yani e, çok zordu şartlarımız. Gerçekten olağanüstü, işte 1980, hemen askeri darbinin üstüne e, oraya geldik. Gerçekten çok değişik zamanlarda oldu. Oğuz, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, yani bizim e, Oğuz'la... Eski konservatuarda, Cebeci'den bahsediyoruz, eski okul diye, e, ders yaptığımız odalar, Fevziye Hanım'la Engin Bey'in odaları yan yanadır. E, Barakalar. İki barakaydı. Bildiğin baraka. Yani evet. çatısı gerçek bir damı olmayan, gerçek bir bina dahi olmayan. Şu an yerinde, orası boş biliyorsun, orayı onları yıktılar. Yok, görmeye dayanamıyorum, oraya hiç gitmedim. Biz gidiyoruz, çok da iyi durumda. Beklemediğin kadar iyi durumda. Hatta bizim zamanımız kadar iyi durumda. Orada bir sıkıntı yok ama o bizim ders yaptığımız üç ya da dört adıdır onlar. O böyle bir ufacık ağrımın içinde, korkunç bir yer. Yani şu an oraya da biz hani hayvan bağlasam durmaz derler ya, öyle bir yerde kaç senemizi geçirdik. Yer yoktu çünkü. İşte şimdi o barakalardan çıkarsın, sola dönersin, tuvalet vardır. Tuvaletin kapısının önüydü benim yerim. Yolun Selimov. Tuvaletin içinde dururdu. E yani. Şimdi herkese şaka gibi gelecek bunları e, duyuyor olmak. Yani onları sen şahit olsan, ben şahit olduğun için, yani beraber yaşadığımız için. Zeynep, bunları... sen, ben, biz köşe evet, kapalıca öyle. oynardık e, yansayar çalışabilmek için. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Yani e, fakat işte bizi bir sistem aldı, aç da olsak, e, kafamıza yağmur yağıyor da olsa, bir sistem aldı, bir yerden bir yere getirdi. Bunu devlet yaptı. Maalesef şu an konservatuvarda bunu göremiyorum. Dışarıdan gözlemliyorum gerisi. Belki daha yanılıyorum inşallah. Bir sonraki programda bir hocamız gelir. Yok, öyle değil. Biz şunları şunları yapıyoruz. Çocuklarımıza şu katkıları sağlıyoruz. Onlar şunları öğreniyorlar. Dünya vatandaşı oldular falan der, beni utandırır. Ben utanmayı çok severim. İnşallah öyle bir şey olur. Ama mesela yatılılığın gidiyor olması çok kötü oldu ki bu çok önemli bir şeydi. Tamam. Çocuklara söyleyeceğim şey ise şu. Şimdi işte hesaplıyorlar, işte bir saat çalıştık, iki saat çalıştık. Biz saatle çalışmazdık, biz günle çalışırdık. Bir gün, iki gün, üç gün. Hani Onun bir anlamda semeresini de gördük. Hani gerçekten yolonsalcilik bizden sonra... ilk şölen başlatmıştır bu şeyi hatırlarsın. O zamana kadar doğru dürüst bir repertuar yapmadan hep mezun oldu öğrenciler. şölen e, çok büyük bir başarı gösterdi. Biz de onları takip ettik. E, e, bizden sonrakilerin de bizden daha iyi olması lazım ki misyon tamamlansın. Ya da ilerle, ilerlesin. Ondan emin değilim açıkçası. E, ondan emin değilim. E, çok iyi cellocular yetişiyor. E, görüyorum sağda işte Doruk Doruk var, Çağ Er Çağ var. İşte Sinan Dizmen var, Ali Sak var, hani adını sayamadığım arkadaşlarım, oldu. sakın alınmasınlar hemen şu an aklıma. Fakat birçoğu yurt dışında, oraya kaçıyorlar. Yani burada da yetişmiş olsalar dahi, çünkü ekmeği orada bulabiliyorlar. Bunlar hep problem, yani Alman seyircisi, Türk seyircisinden daha kıymetli değil ki. Bizim insanımız da iyi enstrümancıları, iyi solistleri iyi müzisyenleri dinleyebilir, dinlemeli. Bunlar hep sistemsel sorunlarımda inşallah çözülür bunlar. İnşallah. Fakat güzel bir şey söylediniz ama ben iyi tarafından bakacağım şimdi biraz. O Cumhuriyet döneminde bu konuya girdikten sonra zamanla ben de öğrenmeye başladım. Hakikaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında söylediğiniz gibi devlet politikası, o da Mustafa Kemal Atatürk'ün belli yazdığı bir şey zaten. Ve hani tabirimi hoş verin, siz de aslında o konseptin meyvelerisiniz galiba. ikinci kuşağısınız şu an. İkinci kuşakla beraberiz işte. O kocalarınız bir, iki, hadi belki üç ama ve bir aile gibisiniz. Birbirinizle ilişkileriniz, çok güzel işte nota alışverişleri. Evet, saç çok iyi oturmamış. Hakikaten o beş ayakta bir sıkıntı var. Ama şimdi yeni medya dezavantajlarıyla beraber avantajlar da sunuyor. İşte erişilebilirliği kolaylaştırıyor. Örnekleri daha iyi görebilirler. Birazcık fırsat eşitliği var, çalışmak anlamında belki motive olmak anlamında rakiplerini görüyorlar o yarış için. Verilere daha kolay ulaşabiliyorlar, ulaşabilecekler. Yani iyi tarafları da var diye düşünelim, ta o zamanlarda kurulmuş o devlet politikasının. Bugün sonuçları var, artık bugün de galiba birazcık bizlere düşüyor bu işte. Hani Münif gibi dediniz ya, evet iyi niyetle koşturacak ama bir ayağı topal o konuda maalesef enfikiriz galiba. Evet çok önemli bir şeye değindiniz. bizim zamanımızda olmayan bir şey var. Şimdi dinlemek. Bizim bir plak odamız vardı, konservatuvar vardı. Randevu alırdık. İşte haftada yarım saat, 15 dakika falan ya denk gelir ya gelmez. İşte bir plak alıp bir yerini dinlersiniz. Anlatabildim mi? Böyle bir şey vardı. Onun dışında işte çalıştığınız eserle ilgili olsun ya da sizi alacak daha başka yerlere götürecek, görüşünüzü geliştirecek eserleri dinleme şansımız olmazdı. E şimdi elimizdeki küçücük cep telefonlarıyla dünyayı dinliyoruz. E, dediğiniz gibi e, kendi yaşıtlarımız ya da e, o minvalde olan insanların neler yaptıklarını görüyoruz, neler yapabileceklerini görüyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunu da niye söylüyorum? E, ben 1988 yılında Akdeniz Gençler Orkestrası'na gitmiştim, oraya katılmıştım. Ee, bir Orada işte sıralama var, oturtuyorlar birinci mi, ikinci mi, üçüncü, nerede oturacağınıza. Ben oraya bir gittim ki olağanüstü çellocular var. Fakat ben sınava girdim, sınavda çalıyorum ama bir taraftan da kendime inanamıyorum. Yani, Allah Allah, ben bu kadar güzel çalmıyordum diyorum. Yani bir taraftan çalıyorum, ya, o kadar motive olmuşum ki. Ve nitekim de beni seçtiler, ben orkestranın yollansal grup şefi oldum falan. Yani e, dünyanın bu anlamda küçülüyor olması, birbirimize görüyor olması, muhakkak son derece olumlu etkileri var. Size çok katılıyorum ben de. Devir aynı değil. Tabii biz artık 80'lerde okumuş bir kuşağız. Şu an 2000'ler bile değil, 2010'lu yıllarda doğmuş çocuklar şu an okula giriyor. Benim şu an en küçük öğrencim 2010 doğumlu. Yani iş, düşünsene, bambaşka bir yere geldik. Hakikaten evet. arkeolojiyiz, yani siz bana kızıyorsunuz ama <gülüyor> arada iki kuşak geçti. Ben 26 yıl bitti hocalıkta, düşünsene o 27. yılım bu sene. Üç jenerasyon geçirdim. Her biri bir ayrı işte, Aslılar başka bir kuşaktı. Şimdi Aslı'ya sor benim ufaklıklar o kadar farklılar ki bizden. Bambaşka bir dünya, yani hiç alakası yok. Buna göre adapte olacağız. Ben işte elimden geldiği kadar bu proje babında farklı kuşağa kendimizi anlatabilmek veya geçmişimizde bizim de bilmediğimiz şeyleri aktarabilmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabiliyoruz ayrı bir konu ama bakalım inşallah elimizden geleni yapacağız. Çok güzel yapıyorsunuz. Ellerinize sağ olun. İyi ki yapıyorsunuz. Evet. Aslı senin var mı Oğuz'a soracağım bir şey? Soracağım bir şey yok ama katıldığım bir yer var. Şöyle ki e, ben de sizinle aynı şekilde biliyorsunuz İzmir'den bu okulda okumak için geldim ve 10 sene boyunca o yurtta kaldım. Ve e, şu an mutlaka bunu takip eden arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaklar. Biz de o zaman da böyle bir şeyin içerisinde hani YouTube kanalları vesaire bir şey yapmazdık. Bir hocamın bir de sevgili inşallah dinliyorsa kulaklarıdır yani buradan sevgilerimi de gönderiyorum Onur Şenler'in. Çok güzel şeyleri vardı, e, kasetleri. O kasetleri birbirimizden çeker ve beraber bir odanın içerisinde toplaşır, beraber dinler. Ve onlar gibi çalmaya çalışırdık o dönemde ve çok paylaşırdık. Yani e, hem aynı yurtta kalan insanlar birbirimizle zaten çok paylaşırdık ve müzisyenler olarak da çok paylaşımcı. Beraber çalardık, beraber birlikte çalmaktan çok hoşlanırdık. Şimdiki jenerasyonda hocanın öğrencilerinden gördüm. Bunları ben de göremiyorum. Ve bu platformun mesela paylaşmayı tekrar hatırlatabileceğini umuyorum ben de. Çünkü çok bireysel olmaya başladı. Evet herkes bir yerden bir kayıt dinleyip odaya girip onları çalışıyorlar sadece. Onunla yarışıyorlar. Ama aslında beraber paylaştığınız o ruh bambaşka bir şey. Onu ekrandan alamıyorsunuz. Kalp çarpıntısını hissetmek başka bir şey diye düşünüyorum. O yüzden Umuyorum bu nota paylaşımları, beraber söyleşiler, hislerinizi paylaşmanız daha onu tekrar hatırlatacaktır diye umuyorum ben de. Yeni jenerasyon. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar ellerinize sağlık. Durmak yok. Devam. Evet, aynen devam. Çalışmaya devam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler.